Bugün 2 Ekim 2022 Pazar güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay 0.46'da Başak burcundaki Merkürle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde ay boşlukta ilerleyeceğinden kararsızlık ve belirsizlikler oluşabilir. İletişim ve ulaşımda sorunlar artabilir. Merkür retrosu bugün sona erecek. Merkür gün genelinde durağan olacağı için zihinsel faaliyetlerde zorlanabiliriz. Önemli iş ve görüşmeler için günün enerjileri çok uygun olmayabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dikkatli olmakta fayda var. Kendimize zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Ay 10.37'de Oğlak Burcu'na geçecek. Bugün duygularımızı biraz geri plana çekerken ciddi ve mantıklı hareket etmeye çalışabiliriz. Günlük yaşamımızdaki iş ve sorumluluklar, aile büyükleriyle ilgili konularda ön plana çıkabilir. Ay öreden sonraki saatlerde terazi burcundaki Venüs ve koç burcundaki Jüpiter'le dik açılar yapacak. Yakın ilişkilerden duygusal beklentilerimiz artabilir. Ancak çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilere de dikkat etmeliyiz. Bencil eğilimler ilişkilerde sorun yaratabilir. Özellikle ikili ilişkilerde daha dengeli ve sağduyulu olmalıyız. Gün genelinde güzellik, estetik, sanat ve konfora yönelik beklentilerimiz artarken memnun olmamız da zorlaşabilir.